<gülüyor> bir can sıkıcı bir, bir saç kutuklu olmuş Kiri Bey'in obralı da eşeğimin geri döndüğüne sevindim <gülüyor> Pufu oyun arkası <gülüyor>